Durum bu yani. Durum bu. Allah Azze ve Celle kendilerine size indirmiş olduğum hakikatleri apaçak anlatacaksınız ve hiçbir şeyi ketmetmeyeceksiniz, gizlemeyeceksin diye söz almasına rağmen ilim ehlinden e bunlar Allah'ın ayetlerini gizliyorlar. Hakikatleri konuşmuyorlar. işin edebiyatına girmişler yani. Kur'an'ı yiyor bunlar, yiyor, okumuyor. Bunlar Kur'an'la mallarını çoğaltıyor. Kur'an'dan uzaklaşıyor, insanları uzaklaştırıyor bunlar. İşte böyle insanlar şu anda camilerde Mescidlerde insanlara namaz kıldırıyorlar. Şu kadar ayet okuyacaksın diyor. Merkez diyor ki bu ayetlerin dışında ayetler konuşamayacaksın. Konuşmuyor. Orman haftası, anızlar, şunlar filan konuşursun ama şunlar konuşmayacaksın. Halbuki o iman. Onları konuşmak zorunda. Yok. Ben kaç tane biliyorum. İmam böyle birkaç tane ayet. Öyle çok tefsirle filan da girmediler yani. Ayetler okudukları için görevden alındılar. Çok biliyorum ben bunu. Yani şöyle 3-4 aylık... Bir müezzinlik zamanım oldu. O zaman da bunları çok gördüm yani. yani. insanlar dinlerini, imanlarını, ibadetlerini kime teslim edildiklerine dikkat etsinler. 100 milyar paran olsa herkese vermezsin. Namazın, imanın, dinin, ilmin kimden öğreneceğini, kimden alacağına dikkat et. Yoksa ya seni saptırır ya da böyle işte insanları filan dinden soğutur. Bugün insanların dinden soğumasının ana sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de diyanettir. Ana sebeplerin diyanettir. Yani laikliğin yani Osmanlı'nın yıkılıp layıklığın kurulmuş olduğu, cumhuriyetin kurulmuş olduğu anda yapılan ilk üç işten bir tanesi diyaneti kurmaktır. Niye diyaneti kuruyor? Yani zaten Osmanlı yı yıkmış bu adam. Ha? Ha? Cumhuriyet ve layıklığı kuruyor. Niye diyaneti kuruyor? Layık, cumhuriyet bir devlette niye diyanet var? Çünkü o olmasa laikliği cumhuriyeti ve demokrasiyi ikam edemez. Çünkü insanların kalbinde bir dine karşı bir yatkınlık var. Onun yontması lazım ya da yönlendirmesi lazım. Barajlar mesela olmasa ne olur? Her taraf su alıp gider. Tutuyor. Bazen bırakıyor bazen tutuyor. Aynı böyle. Diyanetin görevi bu. İnsandaki gazı bazen tutuyor bazen veriyor. Bazen yönlendiriyor. O olmasa taşacak yani patlayacak baraj. Bu da hani barajın içerisinde böyle suyu hafifletmek için sular açılır ya. Diyanet o işte. Gaza alıyor yani suyun taşkınlığını alıyor. Yoksa baraj yıkılacak yani. O yüzden Allah Azze ve Celle işte dinlettiğiniz gibi, ben de diyor az e, inane değilim yani diyor. Yani bu ve daha bu birkaç şeyler de var yani ben ilk defa bu adamın şeyine gittim ben, bir defa konferansına gittim. İşte diyor me ya tar o dönemlerde böyle çok araştırma, böyle çok hocalar filan, bir ara gittim de kabirden bahsediyordu. Bir hocayla beraber gitmiştik, yine yaşım ufaktı yani. Kabirden bahsediyor ha, sorgu sualinden bahsediyor, o meleklerden bahsediyor, kabirin azabından sıkıştırmasından bahsediyor. O salon yani, Allah'ım 7-8 bin kişilik salondu, kahkahaya boğuluyor yani. Kadın sesleri kulağıma geliyor yani, kadınların kahkaha sesleri. O tribündeyiz iziyorlar biz de aşağıdayız erkekler. Yani kabirden bahsediyorsun sen ya. Meleklerin sorgu sualinden bahsediyorsun. Onu Allah var Resulü sana öğretmiş ya, sen bunu nasıl alaya alırsın ya? Nasıl bunu dalga geçersin sen ya? Tamam şaka yap yani gülme demiyoruz yani din buna yasaklamaz. Nebi Aleyhisselam da anlatırken bazen güldürmüş. Ama sen ağlatacak yerde güldürüyorsun, güldürecek yerde ağlatıyorsun. Dengeyi bozmuşsun sen. Ağlatan da güldüren de Allah'tır. Allah nasıl ağlatıyorsa öyle ağlatacaksın. Allah nasıl güldürüyorsa öyle güldüreceksin. Allah'ın ağlattığı yerde güldüremezsin. O zaman sen Kur'an'la manlı çoğaltmak için, makamını çoğaltmak için Kur'an'la oynayan insanlardan olursun. Allah Azze ve Celle bizleri bunda da muhafaza etsin. Nebi Aleyhisselam bu, ne diyor bir hadiste? Sizin için diyor Deccal'den daha çok kötü âlimlerden korkuyorum, diyor. Kötü âlimlerden. Yani Deccal, dünyada Allah'ın yaratmış olduğu en büyük fitnedir. Nebi Aleyhisselam diyor ki, onlardan daha daha çok korktuğum kötü âlimlerdir. Yani bu hadis her şeyi öğretiyor yani. Türkiye'de meşhur hocam bu hocam zaten. Şimdi babadan oğlan geçiyor şimdi. Nihat oldu var. Hmm. Şimdi de oğlan. En iyi, yapıyorlar. en iyi meslek, en kolay meslek. İki tane kitap oku, geç iki tane olay anlat. Bütün ruhu al olaydan sırf ses tonuna el mimiklerine, yüz mimiklerine dökülsün. O ne kadar güzel anlatıyor meselesine dönmüş. Arkadan ne güzel fon veriyor meselesine dönmüş. O hakikat bana ne öğretiyor? Ya, Yani bir hocayı bu kadar insanlar dinleyecek. Hamza radıyallahu anh'a, Ali radıyallahu anh, Ebu radıyallahu anh, peygambere sünnetini bu kadar dinleyecek ama halkta hiçbir değişiklik olmayacak. Ha? Bu mümkün değil. Allah bereketi almış çünkü. Allah azze ve celle ayaklarımızdan sabit kalsın.